Evet hoş geldiniz başladık yine. Kavrika kurban simülasyonu Evet ondan. <gülüyor> en son... Bir müzik olayı geçmişte Ve telif yedim. Kapatmak zorunda kaldım. <gülüyor> hmm. Şimdi MK3 falan, bu arada videolardaki donma sorununu çözdüm gibi biraz. Monitörüm çünkü birazcık sıkıntı yapıyordu, onu çözmüş olabilirim. Sanki. Yani buraya gerçekten kömür geldiğinden ben eminim, inancım tam. Ama gelmiyor. Avutalım birazcık kendimizi, sıkıntı yok. Evet, geçen bölüm bunlardan yaptık ultra süper mega boosted elektrik üretimi sanırım 1 gigawatta doğru ilerliyordu burası bakmam lazım yine de Kaçı oldu en son aynen 1 gigawatta ulaştık şu anda an itibariyle tabi şu an 900 megawatt ürettiğimizi de hatırlatalım çünkü o son iki tanesi çalışmıyor şimdi şey yapmayayım yani <gülüyor> Avutmayayım. Şimdi bugün ne yapacağız? Aşama 2'yi tamamla da baya bir oynamadığım için ne var ne yok ona bir bakmam lazım. Ufaktan. Şimdi burada üretimler falan okey zaten. Buralar stabilleşti yeterince. Kömür gücü dedik. Araçlı maddiyatı açacağız bir ara. Aşama 4'te hepsini açtık zaten. Uzay asansörü aşama 2'deyiz şu an. Şimdi şuradan şeyi yapayım öncelikle. Hmm. Bunu yapılacak listesini ekleyeceğim şeyden dolayı ama. Hani bunların malzemesi var ya. Öbürünün adını tam olarak hatırlamasam da... ...çok amaçlı çerçeve olarak geçiyormuş. Bir de otomatik kablolama. Otomatik kablolamayı zaten yapabiliriz aslında. Bu 5-6 bölüm burada duracak şimdi. Şimdi bizim burada bir çelik üretimimiz vardı. Ne üretimimiz yok. Bizim şu an stator mu üretemiyoruz. Şimdi stator üretimini nasıl yapacağız ama? Şimdi zaten bununla bizim levhayı birleştirip 500 bundan yapacağız. Şimdi iki... o çok karıştı lan. Bir dakika. Şu an biz buradaki... Şimdi bizim şuradaki üretimle birlikte, bizim buraya birazcık şundan çekmemiz lazım. Şaşırdık mı hiçbir şeyin üretiminin bizde olması, olmamasına? Hayır. Şimdi biz bunu halledeceğiz zaten. Buradan, arka taraftan da güçlü plaka üretimi çekeceğiz. Bu güçlü plaka üretimi değil mi? Ha bunda sıkıntımız var tabi bu şey yapmıyor çünkü Bizim üretime hiçbir şekilde yetmeyecek çünkü Ucu ucuna gibi bir şey yapıyoruz dakikada beş tane üreterek 200, 300, 310 tane falan var burada 310 da neye yeter hiçbir şey yetmez şu şartlar altında Şimdi buraya bir konteyner koyacağım mecburen çünkü elimle taşımak daha mantıklı direkt göndermek yerine. <gülüyor> Burada insanlık dışı şey üretmemiz lazım o akıllı plakadan. Fark etmez çok fazla nereye bağlayacağım. O zaman ne istiyorsun? Hmm, güçlü levhayla rotor istiyor. O daha kötü. Bak şimdi buradan çat çat çat, çat çekeceğiz mesela. Olmasaydı böyle bir şey çekemeyecektik tabii ki. <gülüyor> ...mil üretimimizde zaten sıkıntımız yok bildiğiniz gibi. Mil sıkıntı değil ama... ...bu bizim stator mudur nedir bir şey var ya... ...onu üretmek için bayağı bir uğraşabiliriz bu gidişle. Ve bu dakikada kaç tane üretiyor acaba? Aynen iki tane üretiyor dakikada. 500'ü ikiye böl iki buçuk üç saat en az bunun fullenmesi Ha şu hiçbir şey yaramayan şey şimdi ben yine tekrardan bakacağım şu kenar çünkü bana artık karışık gelmeye başladı okey anlıyorum Kıstator için ne gerekiyor? Boruyla tel. Peki. Aynen buranın temeli tele bağlı. Alkışlayın şimdi. İki, beş bölüm daha önce çıkarız biz bunun içinden. Bu gidişle. Yani gerçekten beş saatlik videoda full şurayı bitirsem çok iyi olacak. Artık yani. Cidden o kadar şey olmaya başladı ki. Tamam. En azından bunda o kadar eskimemişiz. Hala bunu kullanabiliyoruz. Bu arada yakında update 6'ya geçecekler. Biz daha yani update 5'te falan devam ediyoruz şu anda hiçbir sıkıntı da yok. Şimdi sen ne yapıyordun bize? Sen bize normal tel mi üretiyordun? Evet senin öyle bir görevin vardı. Senin de öyle bir görevin vardı değil mi? Size ne olmuş o 4 tele? Sizde 4 tel yok. 16 39, 39, işte bunlardan iki çıkan toplam 80 gibi hayal edelim. En iyisi. Şimdi 30, 30 zaten 60, 70 oluyor. Çok da bir sıkıntı da olmaz açıkçası. Ee, şey yapacağız ama tabii ki. Ya bunları o tarafa götüreceğiz, ya da borular bu tarafa gelecek. Hmm. O da sıkıntı. Artık birleştirici atmaktan yoruldum da atayım yine bir tane daha. Şimdi bizim öncelikle stator üretmemiz lazım, değil mi? Stator motora da kullanılıyor. He, dakikada kırk kullanıyorsun, okey Haklısın. Mecbur yapacakmışız aslında. Şimdi siz dakikada kaç üretiyorsunuz? On üretiyorsunuz. Otuz kullanıp on üretseniz, her şey yapıyor. Bir tanesi on beş üretiyor. İyi, sıkıntı yok o zaman. Hallederiz şundan. O oh, gidiyorduk. Bu arada şifte basmaya çalıştım bir an. Çok fazla Minecraft oynayınca ben. Ay, şimdi bir şekilde halletmemiz lazım. Şimdi motor üretimi için de bu lazım olduğu için bence yani çok şey yapmaya gerek yok şansımızı zorlamaya. İkisini ayrı ayrı götürürüm o zaman. İkisi de tel olarak gider ama ikisi ayrı ayrı gider. Bant olarak bir tanesini motora, bir tanesini stator, bir tanesini stator olarak motora veririm. Bir tanesini de normal stator olarak ürettiririm. Ya da yani paralel üretime falan girebilirim. En kötü ihtimalle ...ben bir Jedi savaşçısıyım. Şimdi sen gel, seni silelim. Gerek yok çünkü, sana neden durasın? Sen büyüyünce büyük bir Jedi savaşçısı olacaksın evlat. Yapabileceğim en mantıklı hareket buydu kusura bakmayın yani. Şimdi bir şey iki katı malzeme harcamayı hiç sevmem ama mecburen yapmak zorundayım bunu. Du yemesi de zevkli mısırın şekli Evet, bütün malzeme bitti yine. Şimdi şey bitti ya zaten artık o aksiyon şekli bitti oyunun. Dolayısıyla yani ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok şu an. Yani bence ben petrol açıp bırakabilirim burada. Birazcık işte tren yolu falan filan hallerine falan da girersek daha güzel olur. Şuan olayın stabil fabrika olduğu için birazcık daha her şeyi garantiye alarak yapacağımdan dolayı da bu fabrikan birazcık daha güzel oldu öbürlerine göre. Ha öbürleri de güzeldi ama bu kadar düzenli değildi mesela, tek bir banttan 5550 tane şey geçmiyordu. Şu an daha düzenli. İyi en azından 5 üretip dakikada 2 kullanması da iyi bir şey. En azından 3 plaka bize kalıyor. Şu başlangıçları çok güzel optimize ettiğimiz için hiçbir sıkıntı olmuyor şu an. Ha bu kaç üretiyor, 20 üretiyor. Yine olmadı. 15-15-30 üretmesi gerekiyordu. Niye hiçbir işimiz rast gitmiyor acaba? Şimdi hayır yani daha ne yapabilirim? Buraya zaten şeylik kömür geliyor, otuzlu kömür geliyor. Şimdi sen doksan kullanıyorsun, değil mi ama? Şimdi doksan yüz yirmi miydi oranın kaynağı? Onları bir MK2 mi yapalım? Bir sihir falan? Kömür MK2 istersen basabilirim sıkıntı olmaz kömür bana çünkü şey değil yani bunlar kaç üretiyor bunlar 30 30 üretirip 60 getiriyor ya garanti ha ben seni de işte 30 30 ürettirmeye ayarlan zaten 30muş 30 30 işte 60 geliyor ya. Zaten şey destekliyor bize makinalar. Ne oldu? Aynen. Of. Üstündeki şeye bak ya. Yani kömür upgradelediğim anda bütün her şey çözülecek birazcık. Bunlar niye MK2 oldu ki böyle? MK3. Abicim sizi MK1 olmaya teşvik ediyorum. Hani yetmeseler neyse. Mesela şu an kömür yetmiyor. Kömür hak kazandı ona. MK2 idin değil mi sen? Okey, oradan da çalarız birazcık kömür falan. Şimdi bunu da sıfıra atadım yani işte on olarak geçiyor da oyunda. Ben çok fazla on olduğunu inanmadığım için. e Yani olsun ede o kadar. Aslında şu an şey çok iyi. Fabrikadaki her şey ama işte o boru üretimini bir şekilde yükseltmem lazım. Ulan tek isteğimiz bir stator üretmekte. Ama yani şey olduğu için şu an. Statoru yani birazcık daha garanti olarak yapmam gerektiği için. Hani amacımız garantilemek ya burada her şeyi. Bu save dosyasında. Dolayısıyla öyle yapmam gerekiyor. Şimdi zaten 480 falan olacak. 120 ise 240 veya 480 olacak. Ha tam buraya kadar MK3 gelmiş. Mışmış, müşmüş. Mış. Hop. Burayıda ta zamanında bayağı şeyle yapmıştım. Uğraşarak. Bu arada düşmeden iyi kurtardım orayı. Şimdi mk3'e çekiyorum bunu da. Hoppadanak. Tata artık mk3. Baksana bitti 900 tane vardı 400'ünü harcadık bile hemen hiç göze gözükmüyor biraz evet sen dakikada 120 çıkartıyordum değil mi şimdi yapacağım tek şey aktarayım. Şimdi şunu şöyle yapacağım, bam bam bam bam, güm güm güm, şunu da sarımsak döveceği. Şuradan da buna geliyorum, bunu buradan alıp sil bunu buradan, ardından gel, şunu da sil, lavatan yaratıkları iniyor ya. Abiciğim lavatmaz mısın? Yani ben sizin lavatma özelliğinizi hiç sevmem de, yani lavatmanızı hiç tasdik etmiyorum. Gerçekten çok saldırgan insanlarsınız. Ha şimdi geldi. MK3 devam. MK3'ü bir güzel bastım şu an. Zaten o şey gitmediği için şu an müzem. <gülüyor> Köpeğim hoş geldin be hayır. Şimdi stator üretimi için niye bunlar duruyor ha şeyden dolayı? Bak burada var ya o kadar iş yapıyorlar ki bu aşağı inme şeyleri falan yukarı çıkma görüşürüz dünya Niye almayalım değil mi? Şuradan ıh ıh tutunduk tamam güzel Zaten bildiğiniz gibi bir üretime şey gidiyor. Sadece bir tane... Ben yine saçma bir şey yaptım. E bu 90 şey yapmıyor mu? Üretmiyor mu zaten? Buranın asıl gelen kaynağı 120 üretmiyor mu? Vardır ya yine bir şey vardır. İnayi. Hop radyasyonun yanından geçtik. Yani 120 acaba kıçımızı yırtay yırtam alıyoruz burada. Sorumuz o. yani bu 30 üretiyor. Ha zaten bunlar 120'ye kıçı yırta yırtayırta veriyorlar. 30 60 bundan sonrası MK2'ye geçiyor. Sonradan 120 oluyor öyle mi? Olay oymuş. <gülüyor> Yani şu an bu 240 olduğu için, bu arada 240 olduğunu kanıtlayabilirim. MK2 olduğu zaman, 122 2 ile çarpsak, aynen 240 oluyor. Şimdi 240 üretim olduğu için, ben seni buradan getirip direkt otomatik 120 yapmıştım ya seni. Sana bir bus daha basıp seni artık 120 yap 112 buçuk oluyor maksimum ama öyle bir şey var makine o kadar desteklemiyor şimdi sen 112 üretiyorsan 60 Bir dakika ya, karıştı şu an. Şu an birazcık karıştı olaylar ama olsun. Kimde 30'sa ben seni 45 yapabilirim gibi. 45 kullanıp dakikaları 45'si seni 90 da yapabilirim lan. Bir dakika şimdi sen 60 ha. Ha bir, bir makine daha koymam lazım ama nereye koyacağım? İşte üretimde değil mi o binalar ha. Yukarıya çıkınca oluyormuş. Şimdi ben bunu nasıl ayarlayabilirim ki ya? Bir tanesini mecbur üst kata çıkartacağım. Bu, bu fabrikanın acaba neden üst katı var? Hiç yaparken sorgulamadım ama şu an sorgulama gereği hissettim. Burada baya fazla var. Biz oraya dokunmasak daha iyi olur. Tamam, onu bir yüzleyelim de o bir üretmesi bıraksın. Sıkıntı oluyor yoksa. Şimdi sen ne üretiyorsun dakikada bize? E sıkıntı yok işte yani 90 90 üretip 90 ürettiğin için sana mk 2'yi layık görüyorum. Şimdi daha ben bunlara şey yapmayacağım bu arada. Bir şey bağlamayacağım. Yine birazcık hazırlık kıvamında olacak bu video çünkü neden olmasın? Şimdi orası bizim fabrikanın girişi ise, girişimsi gibi bir şey ise, Bu arada ben bu alt katı basit çelik üretimi için, üst katı da büyük çelikler için yapmıştım ama... büyük küçüğü kalmayacak sanki biraz. Hımm... Seni şöyle yapalım ya. Birazcık uzaklaştıralım. Aranda senin bir boşluk olsun o kadar kıç kıça da yapmayalım yani hatta ben şöyle bir şey diyeyim, hani 90 ya 30 30 60 kullanıyorlar ya şu kenara da bir tane çakmasından şey koyayım bir otuz daha kullanacak kiriş bunu ben dakikada yedi buçuğa düşürürsem heh tam yedi buçuk an büyük küçük büyük küçük büyük küçük büyük küçük seni bağlarsan niye elektrik yok lan vardır canım bir yerden elektrik gelmesi lazım Şimdi 20-20 40 üretecek, dakikada 10 bize kalacak. Yine biz yine karlıyız yani. Dur dur dur dur çok zıpluyor. 30 kullanıp dakikada yedi buçuk bence güzel yine de. Çünkü şey isteyecek ya bir de bunun arkasına gelişmiş çelik üretimi. O zaman da bayağı iş görür bu taktikle. Şu an bir sıkıntı yok üretim olarak <gülüyor> Ama şunları işte dışarıya veriyor ya dumanı o birazcık sıkıntı <gülüyor> Hı. Köpeğim ne oldu? Otuz yirmi... Yedi buçuk Şimdi madem bu kadar geldik şunu da halledelim bari o kadar da şey olmayalım. Şimdi 24 ya. Ben bunu dakikada 1'e düşürsem ne olur. Şimdi bir dakika lan. Biz aşağıda üretiyor muymuşuz lan? <gülüyor> Harbi biz aşağıda üretiyormuşuz. Hemde 1.98 ile üretiyoruz. İyi. Gayet iyi de. <gülüyor> Burada üretmemize ne gerek vardı ya? Çok şaşırtıcı bir durum yani. Şimdi neresi bizim şeye giden yer? Ha daha inşa edilmemiş. Tam. Bant çok keskin kıvrılıyor. Biz de kıvırtmayız. Diz bize. Uğur mask. İyi. 7.95'e 15. İyi ya. Yine iyi. Altta üretmemiz çok şaşırtıcı ya. Yani ben o kadar düşenleyip nasıl yaptım onu? Üf, üstüm leş gibi beton oldu ya. Alsana şu 300'ü atayım da Bir dakika bir de 132'de de deneyeceğim çok fazla böyle simetrik olup olmaması benim işte umurumda ama umurumda değil gibi birazcık yapıştırdıyım 1.32 <gülüyor> 1.92 192'yi kopyalayalım şimdi de. Çünkü öbürünün üretilmesi uzun sürecek ya. Ondan dolayı onu beklememek için böyle yapacağım. Seni böyle yaparım. 367 derim sana. 90 tane onu atarım. Seçenekleri de yapıştır derim. yıda 68 192'de o kadar ince ayar çekemiyorum. O kadar izin vermiyor vücudum ince ayar yapmama. Tam 1.92 ile dakikada üretime başlatalım artık bunu da. Değil mi şuraya çekip ondan sonra birleştirsem uzun olmuyor sanki. <gülüyor> Ama yani 30 saniyede bir ortalama yani işte 31.2 de. Orada boruların tamamen 메yni aşağıda olduğu için ana yeri Bir dakika geliyorum. Alo ne yapıyorsun? Son oyunu oynuyor. Aferin. Bu arada şey, videoya selam. Ali hoş Şey yapıyorum ya, videodayım bakayım kaç dakika olmuş. Survival mı? Hayır ya, yok. GeForce Now Satisfactory var ya 56 57 dakika olan cinsi. Ondan şey değil yani öyle. Birlikte oynayak mı diyeceğim de dedicated server için bunda para vermen gerekiyor. Bir de şey ücretli oyun. Evet, arkadaşım geldi. Geçen gün yayındaki. <gülüyor> evet, sanırım ancak bu kadar oluyor bu fabrika. Çok bir şey düzeltemedim. Her ya şey yapacağım, uzay asansörünü göndereceğim de ona malzeme yapıyordum. O malzemeyi de şey yapmam lazım, mecbur bekleyerek oynamam gerekiyor. Zaten son 20 dakika falan kaldı süren. Evet dostlar birazcık standartların, birazcık video standartının altında kalsa da, bugün en azından şu boru üretimiyle şeyi hallettik. O şu var ya en baştaki bir şey. Akıllı plaka mı ne bir şey var ya. Oh onu hallettik en azından. Gelecek bölüm statoru halledeceğiz. Statorla birlikte zaten sadece artık boruları çekmek kaldı. Sonra da yallah gülüm yallah aşama 2 de gidecek. Sonra bir daha da uzay asansörünü kullanmayacağız zaten. O zaman... Beğendiysen abone olabilirsin. Sana kalmış. Görüşürüz. Beklerim bir sonraki videoya.